Kafası, kafası var sadece. Kend, bunu da kendi oynuyor, bu da kendi. Yani... Ben de 92'de yoktum, nereden bileyim? İyi bir isim olmayabilirsin bu işi yapmak için. Çok zekiyim lan. Ya. Ama bak ben bilmiyorum hiçbir şey kendimi bok gibi e, hissediyorum. Ne gerek, gerek vardı? Eylem planda. Hoş geldiniz. Şimdi sana 1979'dan bir sahne izletiyorum. Blade Runner. İzlemedin değil mi Blade Runner? Ya o tarihteki filmi niye izleyeyim <Gülüyor> ama, manyak mıdır nedir? Bu filmin çıkış yılı 1979 gördün mü hanımefendi 100 hatlarını ezberledin mi az önce 100 hattında bir şey oldu onun ama yes, sigara diye. dumanından herhalde bilmiyorum robot de. gibi gözüktü baba filmler yaşıyor ama bir şey söyleyeceğim şu an Blade Runner izleyen herkesin beynini patlattı şu anda da robot mu değil mi diye test yapıyor <gülüyor> is this testing whether i'm a replicant or a lesbian mr deckard <gülüyor> <gülüyor> allah kahretsin, çok zekiyim lan bu filmi izlemene gerek olmadı. <gülüyor> Bu arada 1979'daki filmi sanmıyorum çok kişi izlemiş olabileceğini. Blade Runner'dan bahsediyorsun. Niye bana izletmedin? Ben senden liste istedim. Ya Meryem. şurada 9 DVD'lik seti var yani Bir öyle saniye. izlemedim ha, sana ha. öyle düşün. Allah aşkına şöyle bir görsel olabilir mi ya? Harrison Ford ya. Hollywood'un en karizmatik adamı ya. <gülüyor> ya şuradan anlamam be. Herkes şuradan. biliyor merak etme. Bilmeyen tek kişi sensin bu video Hocam bana cahil deyip bu kanalı terk ederim. <gülüyor> Şimdi bunun 2017'de bir devam filmi çıktı. Hatta yönetmeninde Deniz Vrölölövü. Vrölölövü. Vrölölövü hangi filmlerini izledik? Geçen izledik ya. Ne? Geçen videoda... Düğün düğün. Ah doğru. İsim hatırlamıyorum. Vrölölövü nasıl tutarsın Sahneyi izle bakalım. Bu ilk böyle bu... Yüz yerleştirmenin çok iyi kullanıldığı sahnelerden birisi. Ay yürüyüşü bile robot bunun. Nasıl bu kadar sorulur? Robot sorunlar? zaten kadın. Öyleydi galiba hatırlamıyorum. <gülüyor> nasıl? Evet işte beni özledin mi falan diyor. Ya nasıl? nasıl? Böyle izlesin? Sen bunun efekt olduğunu anlar mıydın? Yani kadının suratı çok nizami o yüzden ya estetik kraliçesi ya da... Ama efekt olduğu belli olmuyor değil mi? Ben bilmeme yok, rağmen yok. çok iyi yani. Belli olmuyor. Tabii ki gene Kaptan Amerika'da izlediğimiz gibi dublörü var sette oynayan. Ve üstüne önceki filmden gene yapay zekaya besleyip... Ben olsam bunları paylaşmazdım ya. Bak orijinal filmden de alıp o sahneleri çıkarıyorlar. Bak şu an kendin iskeletini çıkarıyorlar. Biraz Bak şimdi gençleşti. Ama az önce dedik Yaşlanınca yüz gençleşti. Evet ama... Zaten. Bu dublörü. Bütün ışık koşullarını yansıtıyorlar yüzüne. Dublörü daha güzel. Bu da daha güzel kadın dublörü de gerçekten. Bakın mesela bu dublör para kazanabilir. Bu dublör değil, bu efekt. Bu değil. <gülüyor> Anlamadın <gülüyor> işte. Bak sette gene noktalar var. Cahil daha filmi gösterdin dedim ki robot bu. Doğru. Doğru. Dublör, dublör. Şimdi kafası kopacak izle. Ben bunu tutulup izlerim şimdi bir hata bulmak için. Hazır mısın? Bir fragman daha izleteceğim sana. Hadi bakalım. Hollywood'a ve Netflix'e dönüyoruz. Ya, i̇zlediğim bir şey çıksın artık bu ne ya? Yok üç buçuk saat bu film hayatta izlememişsin. E, i̇zleme. İzle ama iyi bak. Irishman bu arada. Bu adamın suratından bir şey var, suratımı çirkin. Tanıyor musun bu oyuncuyu? Sende bir de oyuncu tanımama var. İsmini bilmiyorum ama tanıyorum. Robert De Niro, Taxi Driver, ben King, King, of King of Comedy. King of Comedy ben seninle mi izledim evet? Yok. Neyse bir şey var mı şu an? çok iyi dedin kötü bir filmdir kesin. Video bitti arkadaşlar. Teşekkür. Şuraya bak bir şey evet. var mı? Tam şu an. Hocam bir şey var şu sırasında ben. Bir şeyler var. Bir şeyler bir sıkıntı evet. var. Şimdi bu iki abinin Robert De Niro ile Al Pacino bu filmde oynarkenki hallerini gösteriyorum sana şu an. Tam surat odurma var değil mi? Bunların ikisi de ölüyor çünkü gibi. Böyle de demiş olmayalım ama. Bir de Robert De Niro'yla al paçını ediyorsun. Ölmüşler haberleri yokmuş gibi. <gülüyor> Bu filmde bir sebebi var ama bunun. 1949'da başlıyor, 2001'de mine bitiyor. Ve aynı karakterleri anlatıyor. Geldiği zaman bile çok eski. <gülüyor> Tamam, yaşlandırma yerine gençleştirme yaptılar. Yaşlı halleri de var. Ve 3 farklı yaşlı halleri var filmde. Bu film yönetmeni de Scorsese, Taxi Driver. Duydum. Umarım duymuşsündür, eylem planının logosunda falan vardı eskiden. Eskiden seni tanımıyordum. Şimdi bu efektleri yaparken normalde böyle hani o noktaları gördün o noktalar haricinde performans capture denen yüzlerindeki tepkileri de gerçek zamanlı alabilmek için böyle yüzlerin önünde kameralar yüzlerinin önünde metal bir şey var böyle niye bunları boyasalar benzerler avatar'a bence <gülüyor> boyları biraz kısa kalabilir şimdi yüz ifadelerini de alabilmek için niye az önce izlettiğin manyak şeydeki gibi şeylerini büyütselerdi? sadece şey dedin hiç şey anlamadım o, o akılkarı bir şey değil Hollywood'da yapamazsın onu çok paraya mal olur ancak Hindistan'da yaparsın yüzleri Tam alabilmek için performansı Bak noktalar falan filan böyle Scorsese diyor ki ben oyuncamda bunu yapmam Çünkü performans veremezler Bana sette gerçek zamanla bunu yakalayabilecekseniz Oyuncum bir kere oynayacak ve Gençleştirebilecekseniz okeyim yani diyor Yani diyor ki ben pahalı oyuncumu yoramam Ve bunun için bir kamera sistemi geliştiriyorlar Bu oyuncuların yapay zeka eğitiyorlar Bak burada eğitim aşamalarını görüyorsun mesela O yaşta De oynadığı Filmden sahneleri yapay zekaya Yediriyorlar her türlü ışık koşulunda Ve onu zaman içinde şimdi filmin kendisine oturtuyorlar. Buna da deep de diyoruz ama bu sadece deep fake değil tabii. Sette şimdi göreceksin gene. Her sahneyi 3 kamerayla çekiyorlar. Bu orijinal çektikleri, ışık haritası Işıklar nasıl? Şimdi gençleştirme yapacaklar. Ha? Gençleştirme yaptığı da 70'ten 50'ye düşürüyor yani gene yaş. Sen yaşlandırma makyajını mı gereksiz buluyordun? Kötü hepsi diyordun. Çok istisnai bir iki tane iyi örneği var. Yani bunu mesela bu halde olsa yaşlandırsa daha mı iyi olur yoksa? Gençleştirme'nin bir diğer olayı da çünkü mesela yaşlı birini gençleştiremezsin. Yüzü daha fazla hacim kaplıyor. Genç birini yaşlandırabilirsin ama çünkü zaten büyüyor genelde. Ha efekle gençleştirebilirsin. Makyajla gençleştiremezsin. Onu okay. diyorum. Kamera üç farklı çekim yapıyor. Biraz da farklı açılardan. Biri de kızıl ötesi çekiyor. Böylece istedikleri bütün detayları sette normal çekimle alabiliyorlar. Yüzü nasıl daha ince görüyor musun? Heh, bak 3 kamera birden var. 1, 2, 3. Gördün mü? Ana kamera. Bunlar da efekt bilgilerini alması için 2 kamera daha. Bollywood delilerine <gülüyor> göre çok daha değer. Aldın mı? 5 tane kamera yanımda gelsin daha iyi. Bir de hikaye hizmeti var. Evet. Şimdi şu anda son bir örneğimiz kaldı. Hazır mısın buna? Bak <gülüyor> bilgi patlaması yaşıyor beynim ya. Ne sekim gibi zekim Bu örnekte en çöktü. Bunu yaptıkları Belki için. Belki ben de olmamışımdır. Star Wars'un orijinali 1977. Tek izlediğim eski film bu olabilir. Sana 2020'de çıkan Star Wars dizisinden bir sahne izletiyorum. Mandalorian. Orada Jedi'dı bu arada. Jedi'lar biliyorsun. Şu taşak Reis. Bunlar da Jedi'yı bekliyor. Baby Yoda. Yoda. Yoda değil ama bu kızıyorlar Yoda deyince. Ama adını unuttum. Hazırsan geliyor. Geldi. Ve kim çıkıyor? Sarışının yaşlı hali Yaşlı hali ve internet yıkıldı. Nasıl gözüküyor peki? Gençleştirilmiş ama tam da gençleştirememişler. Şişkoluğu kalmış değil mi? Çok, çok kötü durmuyor mu? Evet. Sanki gerçekten maske olarak koymuşlar gibi. Gibi. Zaten bunun için internet yıkıldı. Yani siz bunu nasıl beceremediniz diye. Demin Irishman'da da anlattım sana aslında ama Disney bunu tam kullanmıyor. Lucas film Bu çok açıklamıyor. Fake değil. Bu bayağı fake. <gülüyor> Şimdi e, burada da Deepfake'le kendi oynuyor gene Mark Hamill'in kendi oynuyor. Ya mesela ne gerek var anladın mı? Zaten surata bir şey ekleyeceksin. Niye bu adam... Aa, yürümesin bu adam ya kaç yaşına gelmiş? Ya e, zaten der. yürüyüşü de yaşlı yürüyüşü, o Evet yani, yani şey o yaştaki bir insan bir bak, mü? Gene ama bak bir tane dublör oynatıyorlar. Dublörün yüzüne yapıyorlar. Hayır benim anlamadığım bu inatçılık da Niye illa filmde olmak istiyorsun? Bir salın kardeşim ya gençlerin Wars... önüne açılsın. Star Wars'un son filminde ölü adamı gençleştirdiler. Adam ölmüş yani. Ama eski filmlerden yüzünü... Neyse bunun kamera arkasında da gene eski filmlerden yüzünü eğitip üstüne koymuşlar bak mesela. Ama sonra efektle bok etmişler. Bir şey söyleyeceğim. Bir saat sonra sana bir şey söyleyebilir miyim? Işığı prize bağladık. Açtık mı? Bir videonun yeni bir formatın sonuna geldik. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Beğendiyseniz yazın. Kamera arkası kamera önünde olsun. Sen geç kamera arkasında diyorsanız onu da yazın. Bay bay.